Şur bir yerde giya hünmez Mecbursuz kalsın birmez, yere ikim iki endelen. Şarka girdi ki aklımmez, umutlu gözükken birmez, yere ikim Halvan olup değil mi Dana olup değil mi tabkür? Halvan olup değil Dana olup değil mi Hiçbir taşak bulmasın çapkır. Saflar birer doxla andılan. Hiçbir taşak bulmasın çapkır. Raktar bi'ye dokan bilen Tüm <gülüyor> <gülüyor> ahakten medet gitmez Müşkül altı alsan bükmez Kim az, hemekin az çekti endilen.